Çok karar. Son zamanların popüler ismi Can Yaman biliyorsunuz. Sebebi de şu, iki yıl önce sette olan arkadaşı Selan Soyder'e bardak fırlattığından dolayı hakkında hakaret davası açılan Can Yaman'a ceza çıkmış. İkili sette bir tartışma yaşamışlardı. Görüntüler var, tanıklar dinlendi. Beykoz 3. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme Can Yaman'ın suçlu olduğunu hükmetti. Ee, hakaret suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırılmış. Mahkeme oyunculuk oyuncunun günlük kazancının ortalama 90 TL olduğunu belirterek e, toplamda 7830 lira ödemesine karar vermiş. Uzun saatler süren set ortamları yani e, aileden daha fazla tamam. birliktelikler çocuklar üzerinde şöyle bir şey yapıyor. Ya zorunlu aşk çıkıyor ya zorunlu kavga çıkıyor. Çünkü dedim gibi set çalıştığı saatleri çok uzun. Yani burada da böyle evet. bir şey vardı. O zamanlar çok karıştı ortalık. İşte bir mevzudan dolayı tartışıyorlar. Kağıt bardak gerçi attığı bardak da ama sonuçta bir öfke ve bir şiddet Tabii. var orada. Tabii. Şimdi kağıt bardak da fırlatsanız, şöyle yapsanız da bunu beyin bir psikolojik ve fizyolojik şiddet olarak algılar. Nasıl ki bir kişiye şöyle dokunup motive ettiğinizde sen yaparsın dediğinde... O eli sürekli arkamızda hissederiz. Yani devamlı bizi destekliyor, motive ediyor gibi. Şu şekilde vurduğunuzda da bir çocuğa veya oyuncuya özellikle belli bir kişiliği oturmamış veya belli bir yaşa gelmemiş veya stresli durumlarda çalışan kişiye bile yani düşünsenize hızla gelen arabaya bir taş atıyorsunuz ve o taşıp taş camı paramparça eder. O yüzden Zaten stresli çalışan bir kişiye de bir e, küçük bir hakaret veya bardak fırlatma onda bomba etkisi yapar. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Stres öfke yönetimi sürekli stresli ortamlarda çalışanların almaları, tedavi olmaları, sık sık de şarj olmaları, e, pozitif şarj olmaları ve e, belli akülere bağlanmaları gerekiyor. Sürekli Çalışarak da başarılı olamayız. Hiç çalışarak da, hiç çalışmayarak da başarılı olamayız. Bir zamanlar ormanda iki ormancı varmış. Kısaca özetleyeyim. Birisi yani bunların ikişer tane birer tane baltaları varmış. Biri hiç terini sirmeden sürekli ağaç kesiyormuş. Hiç. Mola yok. Hiç kendine alaka yok. Hiç ikram yok. İşte iltifat yok. Motivasyon sıfır. Diğeri de Kesiyormuş 2 saat sonra bir çay demliyormuş 3 saat sonra bir baltasını Bileyliyormuş ee, Ondan sonra Tabi ki akşam oluyor akşam bir saysalar. İkisinin yaptığı iş farklı O arada türkü söyleyen işte terini silen Baltasını bileyleyen adam daha çok ağaç geziyor. Hiç non stop çalışan kişi Daha başarısız ve daha verimsiz Ne oluyor Eğer biz kalem, Baltalarımızı bileylemezsek Gerçekten baltalı, baltayla birbirimize saldırıyor oluruz. Yani bu iş baltasını bileylemek lazım. Yani ne yapmak lazım? Kafamızı bir rahatlamak, rahatlatmak lazım. Bir motivasyon yapmak lazım. Bir ara vermek lazım. Birbirimize bir iki komik eğlence espri yapmak lazım. Ondan sonra haydi aslanlarım haydi delikanlar çalışıyoruz değil mi deyip birlikte beraber bardak fırlatarak hakaret ederek küfür ederek artık bunların modası geçmeli. Yani kim ki bardak fırlatıyor onun işi yavaş yapılmalı. Mesela kim ki bardakla çay veriyor, gül veriyor, gülü veriyor yani ya gül veriyor ya gülü veriyor onun işi en hızlı olmalı. Efendim Betina'ya Adriana Lima. Ben sıkıldım size sıkılmışsınız. Ne yapalım? Manşetlerden inmeyince onlar içine dışına bir bakmamız